Peramon gibiyim lan. Ha? Bu kelimesi yapan bir canlı mı bilmiyorum Vedat abi. Yeni bir 5 nedene hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Ayak İşleri dizisini neden izlemeniz gerektiğini konuşacağız. Çünkü yeteri kadar konuşulduğunu düşünmüyorum. Harika bir dizi aslında. Çok da konuşmaya gerek yok. Netflix'in dizi sektörünü nasıl etkilediğini konuştuğumuz videoda bunun Türkiye'de de yansımaları olduğundan ve yayın platformlarının atmaya başladığından ve bu sebeple de çok özgün dizilerin çıkmaya başladığından bahsetmiştik. 10 bin adım, Ayak İşleri gibi gibi e, pek çok Komedi dizisi de çıkmaya başladı. Bu gözükmüyor değil mi? Beni hem videodan çıkartıp hem de çekim kalitemi eleştiremezsin. Önüne bak. Sordum. Bu alanda ayak işlerinin gibi kadar ses getirmemesinin aslında ben tek sebebini eksen yaygın bir platform yerine Gain gibi bir platformda olmasına bağlıyorum. Onun kadar popüler bir platformda olsa çok daha yaygın olacağını düşünüyorum. Neden ayak işleri izlemelisiniz? Gelin 5 nedenle bunu konuşalım. Hazır mısın? Ama başlamadan önce paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza da göstermeyi, siz çok seviyorsanız sen neden izlemiyorsun, al sana Beş Neden diye bu videoyu atmayı lütfen unutmayın. 10.000 yolculuğunda bize destek olmaya devam edin. Abone olan, bir şeyler yapan, özellikle son dönemde bol bol yorum yazan herkese çok teşekkürler. Beş Neden 1. Sağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar yani başrol oyuncularımız. Bir komedi dizisinde en önemli şey karakterler ve ondan da önemlisi karakterleri oynayan oyuncular ve ikilimizin birbirleriyle olan kimyası, uyumu ve karakterleriyle özdeşleşme şekilleri kesinlikle inanılmaz. Diziye sizi en çok bağlayan şey bu ikilinin kimyası oluyor. Hangi sokağa, hı? Hangi sokağa? Ümdüz yol! Sokak mı var? Hangi sokağa? O kadar tatlı atışmaları, birbirlerine seslenişleri. Yani birinin diğerine evren, evrenim. Öbürünün de ona. Vedat abi, Vedat abi değişinin o kadar 1 milyon çeşidi var ki ve hepsinden o kadar ayrı duygular alıyorsunuz ki. Vedat abi ile Vedat abi arasındaki o müthiş farklar bile oyunculukların kalitesini size gösteriyor. Bu iyi oyuncular, güzel bir metin olmasa, iyi yazılmış karakterler olmasa hiçbir anlam ifade etmiyor tabii ki. Bu da bizi ikinci nedenimize götür karakterler ve onların dizi boyunca ki gelişimleri birbirine çok tezat çok iyi oturtulmuş ve istikrarlı iki karakter var elimizde birisi işte Politically Correct akımından gelen evren sosyolojin psikolojimine bir şey okumuş işte kadın hakları o bu şu feministen daha feminist işte dünya temiz tutalım erkeklerin er meydanı diyebileceğimiz yani her biri birbirinden boktan fikir ve görüşü katlanarak büyüdüğü bir mekan yani benim için zor bir ortam. Bir de Vedat abimiz var. Tam bir e, oturaklı Türk mafyası gibi bir havası var. Ama bir yandan da çok duyarlı aslında. Kitap okumadığım her güne ayrı ayrı sok. Sevdiklerini çok seviyor. Bu iki karakterlerin yaşadıkları tezatlar üzerinden tüm dizimiz ilerliyor. Yazar bir arkadaşımdan duyduğum şey, dizinin bu tezat üstüne çok fazla gitti. kuyum. Aşkası beni bu konuda çok rahatsız etmiyor. İlk sezonda Evren'in gördüğümüz o dövüşçü tarafı, döv adam dövmede çok iyi olması. Tekrar. Çok güzel kırıldı lan. Ama hayalindeki gibi değil her, Berat abi. İkinci sezonun başında Vedat abinin biraz daha mindfulness, işte kendini keşfet, sakini. Burada o kadar sakinim, o kadar sevgi doluyum ki. Ve bunlar çok güzel işleniyor. Bu iki karakter sizi her bölüm birbirleriyle olan tartışmalarıyla alıp götürüyor. Birbirleriyle uğraşmaları o kadar tatlı ve keyifli ki müthiş yazılmış karakterler. Ve onların iyi ve kötü tarafları tüm dizi boyunca çok iyi kullanılıyor. Bir yandan da karakterler tutarlı. Yani bir bölümde başka bir şey yapıp diğer bölümde başka bir şey yapmıyorlar. Özellikleri tüm sezon boyunca korunuyor. Gelelim 5 neden 3'e. O da Caner Özyurtlu. Yani dizinin hem yönetmeni hem de senaristlerinden birisi. Beni Caner Özyurtlu'yu daha çok takdir ettiren tarafı da yönetmenliği. Diyaloğu dayalı komedilerde tembel yönetmenlik çok kolay. Yani kamerayı koy zaten iki karakter konuşuyor, güldürüyor. Arada bir işte Amor'slara kes, arada genele kes. Yani bunun için Gibi'yi izleyebilirsiniz. Buna kötü demiyorum. Sadece çok büyük bir yönetmenlik gerektirmiyor. Oyuncular ve Metin zaten bunu taşıyabiliyor. Ama burada Caner yine bir dil, güzel bir şeyler, hareketler, müzikle birlikte güzel bir kurguyla sinemanın teknik yönünü de kullanarak dizinin komedisine katkı sağlıyor. Gerek kesmeleri ve müzik kullanımı, müzikani kesimleri, kamera dili, kamera hareketleri kullandığı açılarla sizi görsel olarak da canlı ve dizinin içinde tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu yönünü de çok takdir ediyorum. Burada bir başyapıt yaratıyor veya dünyaları yeniden yaratıyor demiyorum. Sadece güzel, keyifli bir seyir sunmak için elinden geleni ardına koymuyor. Onu gerçekten tebrik ve takdir ediyorum. Abi sen takdir ediyorsan herkes izlesin. 5 neden? 4 Dizinin doğal ama minimal absürtlüğü beni diziye en çok bağlayan şeylerden birisi. Genel olarak gerçekçi giden bir dizi ama öyle tatlı absürt nüanslar konuyor ki diziye. E, gülmeden duramıyorsunuz. İşte mesela Vedat'ın devamlı sadece headshot atabilmesi. Spoiler veriyorsun. Doğru, doğru spoiler. Buraları bipleyeceğim. İşte mesela bir adamı çıllarken 3 çuval kül çıkması, bir haraç kesmeye giderlerken bütün mahallenin işte falcıya giderinde falcının söylediği her şeyin ve bunları triplere sorması falan. Her şeyde böyle minik bir absürtlük katarak ama gerçekliğin de çok bozmadan çok tatlı, absürt bir dünyanın içinde buluyoruz kendimizi. Ve bu bana inanılmaz keyif veriyor. Beni çok güldürüyor o salaklıklar. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz, yanılmıyorsunuz. Asla. Ve son olarak da 5 neden. Beş, bir komedi dizisi için en önemli unsurlardan birisi tekrar izlenebilirlik. Hem yönetmenlik anlamında hem oyunculuk hem de metin anlamında o kadar çok detay var ki tekrar tekrar izleyip bunları yakalamaya çalışıyorsunuz. Bunları görmek istiyorsunuz. Bir bölümde görmediğiniz, diğer bölümde bir jesti, mimiyi, bir diyaloğa verilen tepkiyi görüyorsunuz. İşte mesela bir bölümde Vedat'ın hareketine odaklanırken diğer bölümde evrenin dediklerine odaklanırken falan filan derken detaylar hiç bitmiyor. Bu bölümü hazırlarken işte fragmanı izleyeyim derken yine kahkahalara Atarken buldum kendimi. Ağzıma sıçtın tamam oğlum yeter ya yeter ya. Bütün bu 5 nedeni bir araya getirdiğimizde bizi diziye bağlayan şeyler bunlar oluyor. Halen daha izlemiyorsanız yazıklar olsun. İzleyenlerin yorumlarını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Paylaşmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Güle güle.